Aşağıdaki denklemleri grafikleri çizerek çözün. Sonucu cebirsel olarak kontrol edin. Öncelikle bunları çizmek için güzel koyu bir renk bulayım. Üstteki denklemi yani parabolü mavi ile çizeceğim. Önce düşünmemiz gereken ben bunun bir parabol olduğunu nasıl bildim? Çünkü bu ikinci dereceden bir denklem. Elimizde x kareli bir terim yani ikinci dereceden bir terim var. Bunu bildiğimize göre, artık yukarı doğru mu, aşağı doğru mu bir parabol olacağını düşünebiliriz. Bakın, burada x karenin önünde negatif bir katsayı var. Yani aşağı doğru bir parabol olacak. Peki, maksimum değeri nedir? Hadi biraz düşünelim. Buradaki terim, her zaman negatif olacak. Bu nedenle, bu parabolün alabileceği en büyük değer, x 0 olduğunda alacağı değer olacak. Bu parabolün tepe noktası x 0'a eşit ve y de 6'ya eşit olduğunda olur. Yani burada x 0'a eşit ve y 1 2 3 4 5 6 olacak. Tam bu nokta parabolün en yüksek noktası. Eğer istersek, nasıl olacağını görmek için başka birkaç noktayı daha grafikte gösterebiliriz. O zaman bakalım, önce buraya küçük bir tablo çizelim. x 2'ye eşit olursa, y ne olur? Negatif x kare artı 6. x 2 ise y nedir? 2'nin karesi 4, Negatif 2'nin karesi, yani negatif 4 artı 6 eşittir 2. x eksi 2 olduğunda da durum böyle olur. Negatif 2'yi x'in yerine koyuyoruz, karesini alıyoruz, pozitif 4 oluyor, şurada negatif var. O yüzden negatif 4 artı 6, 2 oluyor. Burada her iki noktada var. Çizelim 2'ye 2 ve negatif 2'ye 2. Grafiği çizmeden önce buraya bir de 3 koyalım. 3 koyduğumuzda 3'ün karesi 9, negatif 9 olur, artı 3 eşittir negatif 3 olur. Negatif 3'ü denersek o da negatif 3 çıkar. Negatif 3'ün karesi 9, Negatif olduğuna göre negatif 9 olacak. Artı 6 eşittir negatif 3. Burada negatif 3'e negatif 3 ve burada da 3'e ve negatif 3. Artık parabolümüzün grafiğini çizebiliriz. Parabolümüz şöyle bir şey olacak. Aaa! İkinci kısma kadar ne güzel çizmiştim. Şimdi bunu sileyim. Tamam. Deneme 2. Parabolümüz şöyle olacak. Ah! İkinci kısmı çizmek çok zor. Pekala. Tekrar. Deneme 3. Şimdi şöyle yapalım. Ah! Yaklaşmıştım. Neyse. Mükemmel bir parabol olacaktı. Tekrar çizeyim. Dördüncü deneme. Çiziyorum. Şu şekilde çizeyim. Böyle bir şey olacak. Oo, hayır yine olmadı. Tamam. Bu noktayı bu noktaya bağlayayım. Ve bunu da buraya. Evet. İşte oldu. Parabolümüz böyle. Ve bu yönde de aşağıya gitmeye devam edecek. Bu birinci denklemin grafiğiydi. Şimdi ikinciyi de çizeyim y eşittir negatif 2x, eksi 2. Bu bir doğru olacak. Bu bir doğrusal denklem. Burada en yüksek derece 1. y eksenini kesen nokta negatif 2. 0, 1, 2. y eksenini kesen nokta negatif 2. Yani eğim negatif 2. Eğer x yönünde 1 bir birim gidersek, y yönünde 2 birim gitmeliyiz. Ve eğer x yönünde 2 birim ilerlersek, y yönünde de 4 birim aşağıya inmeliyiz. Eğer 2 geri gelirsek, y yönünde 2 yukarı gitmeliyiz. Artık eksenleri kesen noktalarımızı bulduk. Öyleyse şu doğruyu çizelim. Şu şekilde bir şey olacak. Bunu elle çizmem çok zor ama bir deneyelim bakalım. Ooo. İşte işin en zor kısmı da bu. Evet. İşte böyle bir şey olacak. Şu yönde. Ama asıl soru, nerede kesişiyorlar? Kesişim noktalarından biri hemen göze çarpıyor değil mi? Çünkü grafiksel çözdük. Şu nokta, yani negatif 2'ye 2 noktası yazalım negatif 2 2 noktası şimdi bir kontrol edelim x negatif 2 olduğunda negatif 2 çarpı negatif 2 4 eksi 2 y eşittir 2 buraya negatif 2 koyduğumuzda y 2'ye eşit yani doğru ve buralarda bir yerde kesiştikleri bir nokta daha var. Eğer paraboli çizmeye devam edersek bu noktayı bulabiliriz. y, 4'e eşitken x, negatif 10 oluyor. Yani pozitif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da diğer kesişim noktamız. Bunu da buraya bağlayayım. Doğruyu takip edince kesişme noktasının burada olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Şimdi bunun doğruluğunu kanıtlayalım. 4, negatif 10. Bu noktanın mavi doğru üzerinde olduğunu biliyoruz. Kırmızı da da var mı bir bakalım? Eksi 2 çarpı 4, eksi 2, yani eksi 8, eksi 2 eşittir negatif 10. Yani 4'e negatif 10 noktası her iki doğrunun da üzerinde. Her iki denklem içinde x 4'e eşitken y negatif 10'dur. Sonuçlar doğru. Şahane!